Biz tabi depremin ilk haftasında ilk günlerinde merkez üssü pazarcık olduğu için Kahramanmaraş'a özellikle gittik. Genel Başkan yardımcılarımız da diğer illeri ziyaret ettiler. İlk ziyaretimizde Adana ve Kahramanmaraş ziyaretleri oldu. Bu ikinci haftasında da özellikle taziye ziyaretleri için geçmiş olsun ziyaretleri için ve bölgedeki çalışmaları takip edebilmek için Adıyaman, Hatay, Antep ve Malatya'da bulunduk bu illerimizin ilçelerine de gittik. Tabi gerçekten de 100 yılın, hatta bazıları diyorlar ki işte en son 1200'lerde böyle bir büyük deprem olmuş. Bin yılın afeti diye dünya tarihine geçen bir deprem oldu. 40-50 bin binanın enkaz haline gelmesi veya yıkılacak noktaya gelmesi. 13 milyon, 14 milyon insanın yaşadığı bir bölge. Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir coğrafya, 110 bin kilometre karelik bir alanı etkilediği ifade ediliyor. Tabii öncelikle bütün vefat edenlere rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve bütün milletimize de aslında başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bölgede özellikle ilk 48 saatte, hatta yer yer 72 saatte maalesef aksaklıklar olduğu, müdahalede gecikmeler yaşandığı, ifade edildi biz gittiğimizde de bunlara şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunları dile getiriyor biliyorsunuz. Bir takım aksaklıklar oldu, geç kalındı bazı noktalarda diye kendisi de ifade ediyor. Şimdi de en son ikinci hafta gittiğimizde de özellikle çadır ve konteyner ihtiyacının, seyyar tuvalet ve seyyar duş ihtiyacının ve yakacak ihtiyacının olduğunu bizler müşahede ettik. Tabii çok sayıda insan muazzam bir alan etkilenmiş. Burada tabii çadır yetiştirilmesi, konteyner yetiştirilmesinde de aksaklıklar yaşanıyor. Şu anda aslında gıda yönünden, su yönünden, e, kıyafet yönünden aksaklıklar, eksiklikler giderilmiş büyük ölçüde. Ama e, başını sokabileceği bir çadır, bir konteyner ve ısınma için odun kömür gibi ihtiyaçların daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii biz de parti olarak e, ilk günden itibaren kriz masamızı oluşturduk genel merkezimizde. Bütün illerimizde de ilk kriz masalarımızı oluşturduk. Ve bu 10 ilimizi ilk etapta 71 ilimizi de kardeş il haline getirdik. Yani her bir deprem Hı. ili yedi tane 8 tane ile zimmetlendi. Öyle mi? Evet koordinasyonu mesela? koordinasyonu daha kolaylaştırmak için işte İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Maraş'a mesela destek olacak. Ne yapacaklar? İşte Konya, Hatay'a. Gerek lazım. Zor oralara çünkü bunu yapmazsanız herkes Hatay'a yüklenebilir. Herkes Maraş'a yüklenebilir. Diğer taraflarda eksik O bölgedeki teşkilatların mensupları mı örgütlüyorlar bu yardımları? Ee, tabii, tabii. il teşkilatlarımız genel merkezimizde bunları genel merkez kriz masası aracılığıyla koordine ediyor. Vatandaşlardan topladıkları malzemeleri, Teşkilat destek konusunda gönderiyorlar. Teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin veya hayırseverlerin verdikleriyle bunları gönderiyorlar. Ee, 380 tır yaklaşık malzeme teşkilatlar olarak, Yeniden Repa Partisi olarak gönderdik. 200'ün üzerinde e, iş makinası, 62 jeneratör, 432 çadır bize verilen bilgiler ve şimdi de İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş'ta 100 çadırlık bir çadırkent kurulumu için başladı şu anda çalışmalarına. 7 hmm. tane aşevi Günde e, 2000-2500 insana 3 öğün yemek veren 2 e, tane Maraş'ta, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde hmm. parti Bunları da yine Afat'ta, Kızılay'da koordineli bir şekilde Koordineli türlü. bir şekilde tabii yapıldı. Ya onlar gösteriyorlar, şurada şu ihtiyaç e, var. Tabii ihtiyaç ona var. göre e, yapıldı. 12 bin civarında e, gönüllümüz, gençlik kolları da ağırlıklı olmak üzere bölgede yardım faaliyetlerine Gönüllü olarak AFAD'ın koordinasyonuyla arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bir de bizim bir selamet derneği diye arkadaşlarımızın kurmuş olduğu yardım derneği var. AFAD'da akredite olmuş bir dernek. Bunun da ACAR Arama Kurtarma diye bir arama kurtarma ekibi var. Onlar da 52 insanı canlı olarak enkazlardan çıkardılar. Bundan da tabii büyük memnuniyet duyuyoruz. Onlar da ayrıca Selamet Derneği ve Acar Arama Kurtarma olarak arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Özellikle kardeş şehir uygulaması ilk günlerdeki bu koordinasyon problemine yönelik güzel bir çözümdü. Çünkü Bunu aslında devletin de yapması gereke, gerekir diye değerlendirmeler de yapılmış. Evet. Verimli görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Verimli doğru uygulama. Dediğiniz gibi evet koordinasyonda büyük problem oldu. Devletin operasyonlarında ve ilk 48 saatte de maalesef gecikmeler oldu. E, tabii aslında askerden de e, benim kanaatim daha çok yararlanılması gerekirdi. Yani Onu sorayım bin, siz bin... o 24 saat ve 48 saatteki performansı sorumlu olarak mı görüyorsunuz? Burada yapılabilecek şeyler yapılmadığı, yapılamadı diye bu böyle bir tespitiniz var mı? Bunu bir eleştiri konusu olarak hatta bir suçlama konusu olarak hükümetin yetersizliği olarak görüyor musunuz bunu? Eksikler tabii ki oldu ve bir e, yanlışlık olarak, hata olarak ifade etmek mümkün. Çünkü biz gittiğimizde de bölgedeki insanların hemen hemen tamamına yakını aynı e, maalesef serzenişte bulundular, aynı şeyi dile getirdiler. Yani biz işte seslerini duya duya enkazın altından yakınlarımızı göz göre göre kaybettik dediler. Niye öyle oldu? Tabii bu burada e, şu da var. Hükümetin ifadelerinde de haklılık payı da var. Efendim 40 bin, 50 bin, bin binanın yıkıldığı, boşaltıldığı bir depremde bina başına diyorlar 10 tane insan gönderecek olsak 500 bin insan gerekir. 500 bin arama kurtarma ekibini dünyanın hiçbir ülkesinde bulamazsınız. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri kadar bir arama kurtarma ekibini de bizim hazır tutmamız lazım. Bu mümkün değildir. Yani coğrafyanın genişliğini ve yıkımın büyüklüğünü onlar da gerekçe gösteriyorlar. Ama tabii yine de daha etkili, daha aktif ve daha refleksleri güçlü bir yaklaşım olsaydı daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Kaldı ki bu cumhur sistemine geçilirken biliyorsunuz en önemli argümanda iktidar kanadının işte devletin hantallığı ortadan kalk daha hızlı karar çok alınacak, hızlı karar inisiyatif, alınacak kullanılacak. inisiyatif kullanılacak çok hızlı müdahale edilecek ama maalesef tabi bu olmadı Allah gani gani rahmet etsin ama tabi özellikle de bundan sonrası için yapılması gerekenlere çok büyük ağırlık vermek lazım Elazığ depreminde İzmir depreminde efendim İstanbul'da Gölcük'teki depremde Van depreminde bu dersleri demek ki almamışız ki şimdi 2023'te tekrardan bu Maraş depreminde aynı tabloyu yaşadık yani böyle bir felaketten sonra o moloz yığınlarının, enkazın içinden insan çıkartmak gerçekten de çok zor bir iş. Onun için tablo oraya gelmeden, hatta bizim bir doktorumuz dedik ki yani önleyici koruyucu hekimlik diye bir kavram var. Yani yara büyümeden, hastalık ilerlemeden, öncesinde veya hasta olunmadan öncesinde yapılabileceklerin yapılmasına ilişkin önleyici hekimlik. Depremde de gerçekten aynı durum söz konusu. Yani sağlam bina, sağlam zemin... Mevcut yapı stoğunun ki yarıya yakını, yüzde 40'tan fazlası depreme dayanıksız olduğu Türkiye'deki yapı stoğunun ifade ediliyor. Bunların dönüştürülmesi, deprem toplanma alanlarının oluşturulması, içerisinde konteynerların olduğu, bu konteynerların içinde konservelerin, kuru gıdanın, suyun olduğu. Bunlar gerçekten de son derece önemli. Bu kolon kiriş kesme işlerine çok ağır cezalar getirilmesi, bunların arafları, takip edilmesi, imar hafları var. Yani vatandaşı kalitesiz, kaçak yapı yapmaya teşvik eden bir uygulama. Ve tabii deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemli. Bununla ilgili çok değişik spekülasyonlar oldu biliyorsunuz. Bir Sayın Bakan da duble yolların yapılmasında kullandık diye o zaman ifade etmişti. Bunlar yani bir söyleme göre 48 milyar dolar. Bir diğerlerinin bazı kaynakların söylediğine göre 100 milyar dolara yakın. 99'dan bu yana deprem vergisi toplanmış tabii muazzam paralar. Yani 48 Onları... milyarla 100 milyar dolar arasında da yani muazzam bir fark var ve bunu bilmiyoruz ya yani. ne kadar olduğunu bilmiyor olmamız bile başlı başına bir mesele. Evet, yani. Veriler maalesef evet. Mesela şimdi vefat sayısı ile ilgili de çok ciddi şüpheler var. Biz Antep'te, İslahiye ilçesinde ziyarette bulun. Yani sadece burada 10 bin kişi rahmetli oldu diyorlar. Sadece İslahiye ilçesinde. Ya Adıyaman diyor ki sadece burada 20-30 kişi rahmetli oldu. Yani şu anda işte 42-43 bin deniliyor ama aslında bu sayının çok daha da fazla olduğu da ortada. Ama dediğiniz gibi Türkiye'de verilere, rakamlara güvenmek biraz zor maalesef. Tabii burada sağlam binanın önemi TOKI konutlarında Ortaya çıktı biliyorsunuz TOKİ konutlarında şaşırdınız mı ee, bir yıkım olmadı yani evet aslında şaşırdık ama sevindik de niye şaşırdınız evet. peki e çünkü e, Türkiye'de maalesef kurumların e, çalışmaları belediyelerin uygulamaları devletin icraatlarına hükümetin icraatlarına baktığınızda böyle e, ciddi çalışan işini düzgün yapan bir TOKİ olmasına insan şaşırıyor. <gülüyor> Şey şöyle, evet, evet. Ee, Ama tabii sevindik de. Tabii ki. Yani işte sağlam zeminin önemi hem Maraş'ta gördük hem Hatay'da gördük. Dağ eteklerinde, Malatya'da da öyle, tepelerin üzerlerindeki binalarda sıkıntı olmamış. E demek ki sağlam bina yapıldığı zaman, sağlam zeminde, doğru zeminde yapıldığı doğru zaman. Doğru zeminde, doğru bina yapıldığı, yapıldığı zaman. Yapıldığı zaman olmuyor. Evet, tabii... Bir de bu dikey yapılaşmaya çok fazla izin veriliyor. Şimdi gerçi Sayın Cumhurbaşkanı daha düşük katlı yapacağız bölgede dedi ama. Yani bizim aslında toprağımız nüfusumuza göre çok. Yani Japonya gibi, Hong Kong gibi, Singapur gibi değiliz. Bizim alan, sıkıntımız yok. alan sıkıntımız yok. Neden bu çok katlı yapılarda ısrar ediyoruz? Hele hele zemine uygun olmayan yerlerde. Tabii bunu da anlamak mümkün değil. Ee, tabii eğitim sisteminde de bu doğal afet bilincinin, çevre şehircilik bilincinin doğru düzgün bir işte e, kapan, saklan falan diye bir tatbikatlar yapılıyor ama tabii onlar da dünya standartlarında olmadığı ortada. Biraz da işte dostlar alışverişte görsün yapılıyor sanki. Bu tabii eğitimlerin verilmesi son derece önemli. Bir de birçok uzmanlarımız bu afetlerle mücadele bakanlığı kurulmasının etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Yani AFAD var ama AFAD'ın birçok noktada eksiklik ve aksaklık yaşattığını maalesef gördük. Bir bakanlık bünyesinde bu çalışmaların yapılmasının daha etkili, daha verimli olacağını ifade ediyorlar. Buna da aslında parti olarak biz de katılıyoruz. Çünkü Türkiye seller bakımından da, orman yangınları bakımından da ve depremler bakımından da işte haritayı görüyorsunuz. Haritanın üçte ikisi fayatlarıyla dolu Türkiye'de. Dolayısıyla bir bakanlığın olması daha ciddi, daha etkili bir çalışma yapılmasına vesile olabilir. Bir de tabii bu fayların geçtiği yerlerde sıcak su kaynaklarımız da var. Ve uzmanlar diyorlar ki bu sıcak su kaynaklarının sıcaklık ölçümleri sürekli anlık olarak yapılırsa, işte kaya kütlelerinin birbirine sürtünmesiyle ısı artışı oluyor bu sularda. Peki, ve tahmin evet tahmin etmeye yönelik ve bulanıklaşma oluyor. Hatta işte Şanlıurfa'da Balıklıgöl e, bayağı bulanıklaşmış, çamurlu su haline gelmiş diye fotoğraflarını depremden Öncesinde. sonra gösterdiler. Tabii. Hmm. Yani bu tabii belki ne kadar önce, 20 dakika mı, 1 saat mi, 2 saat mi ama yine de bir deprem uyarı merkezinde bu veriler toplansa anlık olarak ve bu veriler ışığında da e, ilgililer, yetkililer ve vatandaşlar uyarılsa, bir deprem erken uyarı sistemi de aslında olabileceğini jeofizik mühendisleri, uzmanlar ifade ediyorlar. Yani bu tedbirlerin alınması çok önemli. Çünkü felaket olduktan sonra işte gördük. Yani gerçekten de o enkazın içinde küçücük deliklerden bir de kurtarma ekiplerinin de canı tehlikeye giriyor. Onların da hayatı riskin içerisinde. Ve nitekim yani yaralananlar da Yani önleyici tedbir almanın felaket sonrasıyla kıyaslanamayacak kadar az maliyetli, maliyetli olduğu. Maliyetli ve önemli olduğu çok önemli yapıyor. olduğunu Tabii. gördük bir kez daha ama hani Japonya'da da biliyoruz. öğrenmeyen bir Maalesef. ülke tablosu var, ya. karar vericiler tablosu var. İstanbul'a acilen el atılması lazım. İstanbul'un Allah korusun böyle bir deprem uğraması, bütün herkesin de, uzmanların da ifade ettiği gibi çok daha büyük, ağır bir tabloya ulaşabilir. Çünkü üretimin, sanayinin, endüstrinin olduğu bir yer, Türkiye'nin kalbi merkezi. Tabii İstanbul'un aslında baştan bu hale gelmemesi önemliydi. Yani 16 milyon şehir haline getirmişsiniz. Neden? Çünkü Anadolu'da iş imkanı yok, istihdam imkanı yok. Eğitim kalitesi batı kadar yeterli değil. İnsanlar İstanbul'a doluyor, İstanbul şişiyor. Geçenlerde işte Almanya'da yaşayan bir beyefendi YouTube'da diyor ki ya, Almanya'da en büyük şehir Berlin. 3.6 milyon nüfusu var. Berlin dışında diyor 2 milyonluk bile şehir bulmanız mümkün değil. E neden? Çünkü dengeli bir şekilde dağıtmışlar. Nüfusta küçük bir nüfusta, nüfusta değil Almanya. Türkiye yani. kadar nüfusu tabi. var ve toprağı da bizden küçük. Ona rağmen en büyük şehir işte 3,5 milyon Berlin, 2 milyonluk şehir bile dediği gibi bulunmaz. zor. Siz bir mühendissiniz, babanız da rahmetli öyleydi. Allah rahmet Türkiye eylesin. Türkiye'nin sorunu biraz da mühendis kafasının hem diyorlar inşaat, müteahhit kafası devrede ama bir mühendislik kafası yok gibi bir devrede değil gibi görünüyor. Katıldır mısınız bu tespitlere? Maalesef, Yani tabii siyasi hesaplar Planlama, oluyor, günübirlik hesap, şeyler oluyor, efendim rant kaygısı oluyor. Yani siz imara ne kadar çok yer açarsam, belediye başkanı olarak düşünüyorsunuz, o kadar rant elde edecek. E, i̇ki kat, üç kat fazladan çıkmış bunu Görmezden gelelim bir katı da bize versin. Diğer iki katı da biz Görmezden gelelim. Yani aslında bunlar rahmetli bakın Hoca'yı da andınız. Kendisinin ilk yola çıkarken ifade ettiği önce ahlak ve maneviyat konusunun önemini de gösteriyor. Tabii insanın yani, kaybetme durumu da var yani. Böyle manevi anlamda söylüyorum. Değerler sisteminin çöküşünün de çöküşü, yansımalarını görüyoruz. Hatta bir tanesi yazmış diyor ki ya binalar çürük değil insanlar çürük. Hakikaten maalesef şimdi dediğimiz gibi önce ahlak ve maneviyat bilinci, şuuru olsa ne rant uğruna bunları yapar, o zaman rant odaklı olmaz, insan odaklı olur. Ama o olmayınca da ne kadar düzenleme, ne kadar tedbir almaya çalışsanız, ne kadar yasa çıkarsanız da hepsini aşıp insanoğlu bu yapabiliyor. Dolayısıyla bu konu son derece önemli. İşte siyasetçisi, makam sahibi, belediye başkanı, denetleyen, mühendis, müteahhit, hatta inşaat işçisi. Bir zincirin halkaları. Bir zincirin halkaları, bunların tabii önce ahlak ve maneviyat şuurunda olması, insanı rantın önüne koyması son derece önemli. Tabi teknik tedbirlerinde alınması gerekiyor. Yapılacak çok şey var. %55'i Türkiye'deki yapı stoğunun ruhsatsız ve kaçak. %60'ı 20 yaşın üstünde. %40'tan fazlası da depreme karşı güçlendirilmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir, enkaz. bir, ayrı bir enkaz. Bu nasıl kaldırılır? Yani ya. Siz bir siyasetçi olarak, yeni siyasetçi olarak, yeni diyorum ama çocukluğundan beri de siyasetin içinde, i̇çinde olan birisi evet. olarak. yani Böyle bir tabloyla Herhalde 3-5 yılda mücadele edilmez ama zaman olarak, mekan olarak, bakış açısı olarak yani aslında, kaldırabilir miyiz biz? Biz aşabilir miyiz bu tabloları? Yeniden rasyonel, akılcı bir devlet sistematiğini oturtabilir miyiz? Siyaset yani çıkardığımızda, kitlemizde, halkımızda ne diyorsunuz? Umudunuz var mı? neresinden dönülürse kardır, tabii ki istenirse, gayret edilirse... Kararlı bir şekilde çalışma olursa yapılabilir. Ama tabii AK Parti iktidarı biliyorsunuz 99 süreminin hemen arkasından iktidar oldu. Ve 21 seneyi dolduruyorlar. E bu 21 senede tabii bunların birçoğu yapılabilirdi. Maalesef büyük bir zaman boşa geçmiş. Yani bunlar bu söylediklerimiz yapısı da güçlendirildi. Bu manada 21 yıl yılı alınması. heba ettiler diyorsunuz. Yani 21 yılda yapılması gerekenler tam manasıyla yapılmamış. Yani işte imar hafları bu sorunları çözdüğü müjde olarak veriliyor. O imar hafının yapıldığı yerlerde bu binaları yıkılıyor. İşte yıkılanların %98'i 20 yaşın üzerindeydi diye iktidar kanadı ifade ediyor ama bölgede hiç öyle bir gözlemimiz olmadı. İşte %98'i diyorlar. Yani %98'i bizim dönemimizin öncesinde yapılmış yapılar diyorlar. Bizzat Sayın Cumhurbaşkan da bunu dele getirdi. Ama tabii istatistikler, veriler, bina stoğunun yaşına o illerde baktığınızda da bu pek doğru değil. Bizim gözlemlerimiz ve gittiğimiz yerde çoğu yerde de yeniler. İşte Hatay'daki o meşhur rezidans da olduğu gibi. Hatta işte devlet hastaneleri, e, havaalanları, yeni yapılan yollar ve AK Parti döneminde yapılan binaların da çoğunlukla yıkıldığı maalesef görülüyor. Yani alanı, hastane, okul bunların yıkılması zinhar kabul edilebilir şeyler değil ya. Yani. Ne olursa Tabii. olsun öyle değil mi? Akıl alır gibi değil. İşte televizyonlarda siz de görmüşsünüzdür bu sismik izolatörleri söylüyorlar. Evet. Yani 6 şiddetindeki depremi 2.5'a 3'e düşürüyor. İşte 7-8 şiddetindekini 3'e 4'e düşürüyor. Muazzam bir sistem. İşte bazı şehir hastanelerine koymuşlar, bazı kamu binalarına koymuşlar ama aslında bunların hepsi şu toplanan deprem vergileriyle bütün okullara da konulabilirdi dediğiniz gibi. Bütün kamu binalarına, riskli olan bölgelerde özellikle yapılan yapıları da hepsinde kullanılabilirdi. Muazzam bir teknoloji. Yani kader tabii ki iman etmemiz gereken bir gerçek. Cenab-ı Allah bunu emrediyor ama yine Cenab-ı Allah tedbire de tevessül etmeyi de emrediyor. Tedbir almak da farz. Yani, yani evet bu kader planı kader argümanlar planı. ediyorsunuz evet. sorularından biriydi. Tabii. Yani tabii kadere iman ediyoruz ama... E, tedbir almadan e, olan şeylerde de e, sorumluluğumuz var. Yani şimdi nasıl olsa kadere bağlı her şey, benim ecelim belli, nefesim belli. Kendimi arabanın önüne atayım, sokağa çıkayım. Böyle bir şey yaparsak intihar etmiş oluruz, günah girmiş oluruz. Bunun gibi yani tabii ki eceli gelen ölecek, tabii ki e, takdiri ilahi. Ama ilim var, akıl var ve Cenab-ı Allah bunları kullanarak tedbir alın diyor. Ve hakikaten teknolojide çok gelişmiş işte Japonya örneğinde olduğu gibi. Yani bu tabloyu, bu enkaz, bu, bu, bu ortaya çıkan tahribatı, kader planı diye görmüyorsunuz. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani kaderin e, tabii tecellisi ama tedbir alınmadığı zaman o tedbir almayanlar da sorumlu oluyorlar tabii. Hı. Yani işte e, denetleyenler, uygun olmayan yerde imar izni verenler, işte rüşvet karşılığında inşaatın yönetmeliğe, yasaya uygun olmayan kısımlarına göz yumanlar, Deprem vergisini yerinde kullanmazsanız o da bir vebal. Gereken tedbirleri almayanlar da maalesef tabii ki burada sorumlu oluyorlar. E bu konuda ne yapılmalı? Yani bu, bu hesap adam akıllı sorulabilir mi Türkiye'de mesela? Bugüne kadar hangi hesaplar soruldu? Bu sorulabilir mi? Artık sorulmalı mı? Bu konuda parti olarak görüşünüz ne? Maalesef sorulmadı. Tabii bu en son Amasya'daki, Amasra'daki de maden faciasında biz biraz o ok bölgeye de gittik. Sonrasında da bazı açıklamalarımız olmuştu. Daha önceki taş kömürleri kurumundaki facialarda kusurlu bulunan, sorumlu bulunan müessese müdürlerinin terfi ettirildiği, daha üst görevlere getirildi, ortaya çıkıyor. Yani maalesef tam tersine cezalandırma değil, ödüllendirmenin bile Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Tabii biraz önce de söylediğim gibi bu önce ahlak ve maneviyat konusu, ahiret öncelikli olma konusu son derece önemli. Yani rahmetler bakan hocalar rahmet eylesin yine analım derdi ki yani ahlak maneviyat olmazsa 85 milyonun başına 85 milyon jandarma dikmen. E şimdi onu diksen de sorun çözülmüyor. çünkü ahlak maneviyatı yoksa o jandarma da e, tabiri caizse üç kağıt yapabilir gözüm O 85 milyon jandarmayı da kontrol edecek bir 85 milyon daha koyacaksın. E bu işin sonu yok. Dolayısıyla kalplere bunu koymak lazım diye. Bu olmayınca maalesef bir şeyi çözmek mümkün olmuyor. Evet. Tablo bu. Böyle bir siyasi iklimde siyaset yapıyorsunuz. Genç bir siyasetçisiniz, yeni bir siyasetçisiniz ama az önce söylediğim gibi çocukluğunuzdan, bebekliğinizden itibaren siyasetin içinde doğup büyümüş Tabii. bir insansınız. İzleyicilerimize, genç izleyicilerimize aktaralım. Hoca deyince bugün en azından son 10-15 yılda Ahmet Davutoğlu'nun ismi akla geliyor ama Türk siyasetini hoca dediği zaman akla gelen ismi Rahmetli Necmettin Erbakan'dı. Fatih Erbakan, Necmettin Hocanın oğlu. Rahmetli Erbakan babanız siyasete girmenizi ister miydi? Şöyle tabii kendisinin de bizzat kendi ağzından ifadeleri var. Bunları oy versinler diye değil Allah rızası için yapıyoruz. Biz siyaset değil ibadet yapıyoruz. Onun zihniyeti, görüşü özellikle milli görüş siyasetini ifade ederken hep buna vurgu yapmıştır. Yani bir Müslümanın en önemli görevi Cenab-ı Allah'ın Müslümandan beklediği insanların sıkıntılarını gidermek için çalışmasıdır. İnsanların maddi ve manevi açıdan feraha ermesi, kurtuluşa ermesi için çalışmasıdır. E bu çalışmada başka insanlara faydalı olma, onların sıkıntısını giderme çalışması da en etkili şekilde siyasetle olur. Dolayısıyla biz bu vecibemizi yerine getiriyoruz. Bir Müslümanın görevidir ve bu bir ibadettir. E bu siyaseti yaparken bir ibadet şuuruyla, aşkıyla yapıyoruz. Milli görüş siyaseti de budur diye. Hep ifade ederdi. E, dolayısıyla bu bir ibadetse, e, her Müslüman da bundan yükümlüyse, sorumluysa e, bizim de yapmamız gerektiğini tabii e, biz de anlamış oluyoruz. Peki ama hep istiyor muydunuz, hep düşünüyor muydunuz? Hep arzunuz bu muydu yoksa bir noktada, bir aşamada, bir anda ben artık bu işe gireyim mi dediniz? Nasıl oldu sizin siyasete girebiliyorsunuz? Şöyle, tabii bir genel başkan olarak veya bir müstakil parti kurarak bunun yapılması e, tabii düşünülmüyordu. Yani bizim mevcut partimiz içerisinde bu çalışma yapılabilirdi. Biz de genel başkan olmasak da o parti içerisinde bu mücadeleyi yapardık. Hangi partiden Ama bahsediyorsunuz? Siz Partisi. parti çok. Milli görüşmelerinde evet, hangi yaş, Hala tekabül et sizin yaşınız itibariyle? Karıştırıyorlar bazen fazilet diyorlar. Milli nizam, evet, milli selamet milli diyorlar. Milli selamet, tabii. refah partisi, fazilet partisi ve Mize şimdi partisi hangisi çok... bilemiyorum, saadet diyemiyorum <gülüyor> evet. sen bilemedim. Siz Biz hangi dönemde büyüdünüz? partisindeydik. Aslında saadet partisinde refahın son dönemi. Fazilet dönemi de vardı ama fazilet dönemi de çok kısa. Bir, bir buçuk senelik bir dönemdi. Sonrasında da büyük ölçüde Saadet'teydi. Ama tabii Saadet'te hep söylediğimiz gibi bizim çalışma yapmamız engellendi. Ve bizimle beraber çevremizdeki insanlar da, arkadaşlarımız da partiden dışarı atıldı tabiri caizse. Yani tam manasıyla babanızın partisine sokulmadınız. Öyle mi oldu? Öyle oldu maalesef ve buradaki mahsur şu Biz milli görüş siyaseti yapıyorsak bu da bir ibadetse ki öyle inanıyoruz öyle olması lazım e, bu ibadeti yapmasına kimsenin mani olmaya kimsenin hakkı yok Hatta rahmetler bakan hoca da derdi bizim kimseyi dışarı atmaya hakkımız yok Çünkü burada ibadet yapıyoruz Bu sevabı herkes ortak olacak E şimdi bir kısmını Hatta ben demiştim ki işte çorumlular namaz kılamaz. Demek gibi oluyor. Yani bir camiye gidiyorsunuz. Camide bir tabela asmışlar. Bu camide çorumlular namaz kılamaz diye. E böyle cami olur mu? Çorumlu da olsa, nereli olursa olsun. Adam namaz kılmaya gelmişse kabul edeceksin. O da kılacak. E şimdi burada da bir ibadet yapılıyor. Milli Görüş Partisi diyorsunuz. E Fatih Erbakan, şu, bu, Ahmet, Ali, Veli. Bunlar burada çalışamazlar. Bunlar çalışma yapamazlar dediğiniz zaman. O caminin cami olmaktan çıktığını e, ifade demişlerdi? ediyoruz. Erbakan'ın oğlu olduğunuz için mi? yani Fatih Erbakan olduğunuz için mi burada çalışamazlar denildi size? Tabii onun görüş ayrılığı vardı. Anlamak bu. lazım. Yani görüş ayrılığı olması için bizim konuşmalarımızda, söylediklerimizde, eylemlerimizde milli görüşe, İslam'a, istikametimize aykırı partinin programına, politikasına aykırı bir şey yoktu. Yani Öyle bir şey olsa tabii insan uyarılır. Hala devam ediyorsa da belki bir tedbir alınır ama e, bu da yok. Milli görüşü anlatıyoruz. Erbakan Hoca'nın hizmetlerini anlatıyoruz. Saadet Partisi'nin programına uygun konuşmalar yapıyoruz. Hayır bunlar e, konuşma yapamaz, çalışma yapamaz. MKYK üyeleri var, il başkanları var, ilçe başkanları var, büyük kongre delegeleri var. Soy isminizden Bunların... korktular. Bu mu? Yani Bunu tabii kendilerine alamıyorum. sormak lazım. Belki de evet büyük bir teveccüh olabilir. Erbakan Hoca'nın evladı olduğu için teşkilatlarla hemhal oldukça, gittikçe, konuşma yaptıkça teşkilatlar kendisini tercih edebilir, kendisini genel başkan olarak görmek isteyebilir diye bir çekinci olmuş olabilir. Tabii böyle olunca da e, maalesef e, biz tabii dışarıda kaldık ama bir ibadet yapılacaksa bu ibadetin ölene kadar yapılması lazım. E bu ibadetin yapılabilmesi için de tabii ki siyasi bir çalışma, bir parti kurulması ihtiyacı doğdu. Yani biz eğer Saadet Partisi'nden dışlanmasaydık, orada çalışmamıza müsaade edilseydi, biz illa parti kuralım, genel başkan olalım diye bir derdimiz yoktu. O çizgide yürüyen bir partinin içerisinde herhangi bir görevde bulunabilirdik. Ama bu çalışmaları yapmamıza maalesef mani olundu. Ee, orada partide genel başkan adayı olup biliyorsunuz partide biz genel başkan olursak bu sıkıntıları ortadan kaldırırız, bu sorunları çözeriz diye de bir girişimimiz oldu. Ama büyük kongre delegelerini kongreden iki gün önce bize oy verecek olanların birçoğunu sildiler. Ve biz de tabii yeterli delege oyunu alamadığımız için genel başkan seçilemeyince arkasından böyle bir partinin kurulması icap etti. Tabii sonrasında Saadet Partisi yönetiminin söylemleri, çizgisi şu anda içinde bulunduğu durum bizim haklılığımızı da büyük ölçüde ortaya çıkarttı. Oradaki eleştirilerimize gelelim. Tabii. Ee, yine genç izleyicilerimiz için anlatalım. Milli görüş geleneği dediğimiz şey... Milli Nizam Partisi ile başlamış. Milli selametle, refahla, faziletle bunlar hep kapatılmış partiler. En sonunda da işte Saadet Partisi'nin kuruluşu. Arkadan da yeniden refah geldi. Şimdi 2023 seçimlerinin az önce açılışta söylediğim gibi önemli sonuçlarından bir tanesi. Bu geleneği kim? Hangi parti temsil ediyor? Sorusu olacak. Burada da hangi partinin ötekine göre daha fazla halkın teveccühüne mazhar olduğunu veya olamadığını göreceğiz. Bugün Yeniden Refah mı Saadet mi sorusu sorulduğunda sizin, Yeniden Refah'ın genel başkanı olarak Saadet Partisi'ne, yönetimine, az önce söylediğiniz izlediği politikalar ortaya işte çıkınca görüyorsunuz falan, ne eleştirde görüyorsunuz? Yani? Neyi yanlış yapıyorlar? Bu geleneğin içinden yetişmiş kadrolar olarak kendilerinden beklenmeyen, sizi şaşırtan, yanlış bulduğunuz temel şeyler ne? Tabii bir defa bir yapının içerisindeler biliyorsunuz, altılı masa yapısının içerisindeler. Ve bu altılı masadan çıkan sesleri, e, ifadeleri ve beraber yayınladıkları mutabakat metinlerini de hep birlikte görüyoruz. İşte masanın temsilcilerinden bir tanesi, efendim Bilderberg'den, Davos'tan çıkmayan, ayrılmayan bir genel başkan portresi çiziyor, profili çiziyor. Ali Babacan'ı kastetiyorsunuz evet, herhalde. Avrupa bize aferin diyecek diye sevinen bir e, yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Efendim iktidar olursak İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız diyor. E, şimdi... Bilderberg, Davos, Avrupa'nın aferin demesi, yerli milli savunma sanayine dokunulması, bunların milli görüş çizgisiyle nasıl bağdaştıracaksınız? Bunlara örnek vermemin sebebi Kuali de… Kuali Babacan kendi partisinin görüşlerini tabii, bile götürüyor. Saadet partisi niye bağlasın e, buna? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu sözünde olduğu gibi. Bu yapı bir hükümet çıkartacak. Hükümette de bakanlıklar alacaklar. Ve bu zihniyetteki insanların hükümet kurmasına, Bakan olmasına, icraya gelmesine Saadet Partisi de destek oluyor, ortak oluyor. Efendim Erbakan Hoca CHP ile koalisyon yapmıştı. Yani koalisyon bambaşka bir şey, bu ittifak bambaşka bir şey. Koalisyona evet, koalisyon gelmeden öncesi, önce… It, yani seçim öncesi koalisyona da işte benzeyen bir tablo var. Şöyle e, CHP zihniyeti, o oyu almasın, iktidar ortağı olmasın, iktidara gelmesin. Ben milli görüş olarak tek başıma iktidar olayım diye bütün mücadelesini yapmış Erbakan Hoca. Sonunda ama seçimler olmuş ve CHP'de böyle bir oyla çıkmış ve bir yerde hükümet kurulacak. Tek başınıza da milli görüş olarak kuramıyorsunuz. Mecburen bir ortaklık yapıyorsunuz. Ve o koalisyonlarda da aslında icraatlar hep Milli Selamet Partisi'nin parti programındaki icraatlar. Yani o koalisyonlarda Erbakan Hoca aslında milli selamet küçük ortak ama... Asıl büyük ortak gibi icraatlar yaptığını görüyoruz. Şimdi burada ise biz birlikte destek olalım, birbirimize e, arka çıkalım. Hep beraber bu zihniyeti, bu masadaki bu söylenenleri iktidara getirelim. Bunların iktidara gelmesine vesile olmak. Dolayısıyla ikisini birbirinden farklı görüyoruz, hep de ifade ediyoruz. İşte 4-6 yaş çocuklarına Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışıdır diyor CHP. E hala daha Saadet Partisi o masada oturmaya devam ediyor. Veya çıkıp da bunları e, özür dileyin, bundan vazgeçin gibi bir ağırlığını koymuyor. Mesela Sayın Akşener bu başörtüsüne anayasal teminatla, yasal teminatla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'na e, tepkisini ortaya koydu. Dedi ki yani bunu neden şimdi yine çıkarttınız, bu kapanmış bir yaraydı, niye bir daha açıyorsunuz gibi. E, İyi Parti ile CHP arasında bazı e, uyuşmazlıklar, bazı eleştiriler olabiliyor. Mesela işte HDP bakanlık verilebilir dedi CHP'li bir milletvekili. İşte İyi Parti kanadı olmaz verilmez dedi. Ama Saadet Partisi'nin maalesef tam bir uyum içerisinde bütün bu yanlışlara göz yumduğunu masanın içerisinde görüyoruz. İşte LGBT Türk aile yapısını tehdit etmez neden etsin Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklaması var biliyorsunuz. E, CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde LGBT merkezi kuruyor. İstanbul Sözleşmesi altılı masa olarak meclis çoğunluğunu elde ettiğimizde ilk geri getireceğimiz e, konudur diyorlar. E şimdi bunların tabii milli görüşle nasıl bağdaştıracaksınız? Dış politikada Avrupa Birliği'ne tam teslim olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları bizim için kriter olacak. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarını ben size söyleyeyim. Bir tanesi Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun bulmak. E, bir tanesi Türkiye'deki başörtüsü yasağını e, hukuka uygun bulmak. Bununla ilgili yapılan başvuruları reddetti. İngiltere'de e, bir eşcinsel çift evlenmek için nikah dairesine başvuruyor. Nikah memuru ben Hristiyan'ım, benim inancıma aykırı. Bu nikah kıyamam diyor. Ve nikah memurunu belediye işten uzaklaştırıyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nikah memurunu haksız buluyor, suçlu buluyor. Diyor ki senin nikah kıyman lazımdı. E şimdi ben her şeyimle bu iştahatlara teslim olacağım, tabi olacağım diyen bir yapının içerisinde bir deklarasyonun altında milli görüşünün nasıl imzası olacak. Yine altılı Hı. masa... İktidarın başörtüsüne anayasal teminat getirmek için attığı adıma biliyorsunuz sıcak yaklaşmadı. Oradaki bazı ifadeler layıklığa aykırıdır dedi. Yani aynen 28 Şubat ruhu gibi. E şimdi bu masanın içerisinde nasıl bulunuyorsunuz? Diğer taraftan e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 9 Eylül'ün yıl dönümünde Osmanlı ile ilgili, ecdadımızla ilgili uygun olmayan sözler söylüyor. Saadet Partisi'nin Eyüp İlçe Başkanı buna tepki gösterdi diye kendisini görevden alıyor Saadet Partisi. Yani tam bir CHP ile e, eklemlenme, tam bir uyum ve milli görüş prensiplerine, çizgisine aykırı bu konularda maalesef sessiz kalması, bu yapının içinde olması hem milletimiz tarafından hem milli görüş tabanı tarafından da büyük rahatsızlıkla karşılanıyor. Kendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, İstanbul İl Başkanlığı yapmış, MKYK üyeliği yapmış, il müfettişliği yapmış insanlar sosyal medya hesaplarından gece gündüz çok örnekleri var. Biz milli görüş çizgisinden saptık. ''Bunlar yanlıştır.'' diyerek Saadet Partisi yönetimini ve Temel Bey'i eleştiriyorlar. Yani sadece biz söylemiyoruz. Yıllarca Saadet Partisi'nin içinde çok etkili görevlerde bulunmuş insanlar dahi milli görüş çizgisinden saptık, milli görüşü temsil etmeyen bir hale geldik diye ifade ediyorlar. Ee, Saadet Partisi ile Yeniden Refah nerede ayrışıyor? Veya Yeniden Refah'ın Saadet Partisi'ne yönelik eleştirileri neler sorusuna gayet net, madde madde, somut bir cevap aldık. Önemliydi. Bu eleştirilerinizin içinde Temel Bey'in Saadet Partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık bir destek vermesi de var mı? Yani o da olabilir tabii çünkü biraz önce söylediğim gibi yani LGBT Türk aile yapısını neden etkilesin ne alakası var diyen bir insanın Cumhurbaşkanı olması milli görüş açısından bizim açımızdan uygun bir durum değil. Ama Temel Bey dediğiniz gibi büyük bir ısrarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına destek oluyor. Hatta işte Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Ekrem İmamoğlu kazanamazlar, seçilemezler. Sayın Kılıçdaroğlu olsun diye ifade ediyor. Ee, tabii ekonomik anlamda da milli görüşün en temel vasfı borç almamak, borç faizi ödememek, denk bütçe yapmak. E şimdi Sayın Babacan diyor ki efendim ben gelirsem daha düşük faizle, daha hızlı, daha çok borç alacağım. Daha kolay kredi bulacağım. Bu iktidar ile ilişkileri kötü olduğu için rahat borç bulamıyor. Yüksek faizle borç alıyor. Ben daha düşük faizle daha hızlı daha çok kredi borç alacağım. E, borç faiz ekonomisinden bahsediyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da finans çevreleriyle görüştük. 500 milyar dolar para getireceğim diye müjde veriyor. E 500 milyar dolar tahville gelecek, borçla gelecek, krediyle gelecek, ne karşılığında gelecek. Zaten Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolar olmuş. Bir 500 milyar dolar daha ekleyeceğiz. Yani dış politikada, ekonomide, sosyal politikalar alanında, manevi konularda bu masanın söylemleri ve e, hedefleri, e, vaatleri milli görüş çizgisiyle asla uyacak bir durumda sizce değil. sizce Temel Bey... Hal böyleyken, tablo bu kadar açıkken, milli görüş geleneğinden gelen bir parti iddiası bu, tablo da bu. Niye bu desteği veriyor? Mevcut iktidardan Türkiye'nin kurtulması gerekir diye düşünüyor. O kurtuluşun olması için de e, mecburen böyle bir birliktelik olması lazım diye Dolayısıyla önce bu iktidarı bir gönderelim. Ondan sonra artık işimize bakarız gibi diye herhalde diyor. Bu yanlış bir bakış açısı mı? Biraz da kendisine sormak lazım. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak e, tabii ki uygun bir şey değil. Yani mevcut iktidarın tabii yanlışları var. Onların da bildiği görüşü temsil etmediğini zaten hep ifade ediyoruz ama e, diğer taraftan dediğim gibi dimyata pirince giderken elimizdeki bulgurdan olmak veya yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olacak. Bu yapının iktidar olup da bu söylediklerini yapması halinde de o masadaki, o yapıya destek olan e, bileşenler, unsurlar ve Saadet Partisi yönetimi de tabii büyük bir vebale girmiş olacak. Yani bunu yapacağına mesela e, bizimle, efendim, e, Sayın Davutoğlu'yla, Büyük Birlik Partisi'yle, e, hem seçmen kitlesi, tabanı birbirine yakın partilerle bir başka ittifak içerisinde olsaydı, ille CHP diye tutturmasalardı ve milli görüş e, prensiplerini, kırmızı çizgilerimizi ortaya koyarak bir mutabakat, bir deklarasyon ortaya koysaydık, böyle bir ittifak olsaydı, Bunların hepsine kapıyı kapatmışlar. Bunun için geç mi kalındı? Hala yeni bir ittifak olabilir mi? Yani tabii biraz artık... Bu saydığınız partilerle. Biraz artık geç kalındı gibi. Hele Mayıs'ta seçimin olması halinde. E, zaman çok daraldı seçim takvimi başlayacak. Ama biz tabii bir seneden fazla zamandır hep bu konular konuşulduğunda bunu ifade ettik. Teklifiniz hala yani, geçerli hala mi? Hala geçerli. Yani geç, geçerli tabii. Geçerli. tabi. tabii. Böyle bir yapı, yani bir sinerji oluşması bakımından da faydalı. Çünkü birbirine benzemez partiler bir araya geldiği zaman bir sinerji oluşmuyor. Her iki tarafın tabanı da seçmeni de rahatsız oluyor. Mesela işte İyi Parti orada HDP'nin adının geçmesinden rahatsız, Saadet tabanı CHP'den rahatsız, CHP'nin katı olanları Saadet'ten, sağ partilerden rahatsız. Dolayısıyla seçmeni birbirine yakın e, oy geçişkenliği olan partiler bir araya gelmesi halinde bir sinerji olabilirdi. Hatta İyi Parti de bu işin içinde olabilirdi ve çok ciddi bir e, sonuç elde edilebilirdi. Bu e, bir tür yeni kutsal ittifak diye nitelendirilebilir mi bu sözünü ettiğiniz partilerde? Evet, partilerden milli ittifak ilgili. olabilir dediğiniz gibi. E, bunu hep biz dile getirdik ama e, bu altı benzemez diye ifade ettiğimiz benzemezler bir arada olmayı tercih ediyorlar. En çok da Saadet Partisi yönetimi burada e, ısrarcı ve ortaya bir sinerci de çıkmıyor. Mesela işte iktidarın oyları erise bile. E, ...bu masadakilerin oyları da çok fazla artmıyor. Kararsız haline geliyor. Yeniden refah gelenler var. Ama masadakilere gitmiyorlar. Çok büyük e, rahatsızlık duyuluyor. Biz yani sahada da seçmen nezdinde de bunu görüyoruz. E, Saadet Partisi'ne de, e, Gelecek Partisi'ne de, Deva Partisi'ne de... ...masada yer almalarından dolayı ayrı özel bir tepki var. Biz de mesela eleştiriyoruz iktidarı. Ama bize o derece bir tepki olmuyor. Şimdi bu anlattıklarınızdan sonra... Benim kafam net ama bunu sizden duymamız lazım. 14 Mayıs veya 18 Haziran'daki seçimde yeniden Refah Partisi birinci turda kendi adayını gösterecek. Büyük bir ihtimalle siz aday olacaksınız. Ama ikinci turda ne yapacak? Bu anlattıklarınızdan sonra sizin Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceğinizi anlıyorum. Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermek de zor bir durum çünkü onunla ilgili de hep söylediğimiz bir defa 20 senedir, 21 senedir uyguladıkları borç-faiz ekonomisi, paylaşımda adaletsizlik, yönetimde adaletsizlik bunlar varken ki milli görüşün temelleri bunlar. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet yani milli görüş demek sadece İmam Hatip açacağım, Kur'an kursu açacağım. Başörtüsüne özgürlük getireceğim demek değil. Taksim'e cami yapacağım, Ayasofya'ya açacağım. Milli görüş bunlardan ibaret değil. Epey de saydınız ama. Evet. Bayağı da bir şeyler yapmışlar. Onları yaptılar Bugünden. ama asıl mesele tabii paylaşımda adalet. Yani paylaşımda adaletten kastım ne? Şu anda imkanlar dört tane canavara gidiyor. Faiz canavarı, israf canavarı, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması, bu kamu e, ihaleleriyle, e, kamu özel işbirliği projeleriyle ve aynı zamanda da tabii e, israf ve kur korumalı mevduat. Faize bu sene bütçeden 565 milyar lira verilecek. Kur korumalı mevduata 200 milyar liraya yakın bir para verilecek. 5 tane holdinge bu garanti ödemesi olarak 100 milyar lira para verilecek. E, 50 milyar lira da israf yapıyorlar. 900 milyar lira bir senede bu canavarlara giden para e şimdi 900 milyar lira bu canavarlara gittiği zaman işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, asgari ücretliye, maalesef küçük esnafa imkan kalmıyor. Yani onların hakkı canavarlara veriliyor. Millete imkan kalmıyor. Millet de onun için fakirleşiyor. Milletin borcu artıyor. Böyle bir yönetim sergileyen iktidarın İktidara adayına da oy verilmez nasıl, mi diyorsunuz? Burada vereceğiz? da bir var. Ya bunda da vebal var. Onun için kendi başımıza kaldık. Ama ne, <gülüyor> e, ne orada ne burada e, bu şekilde gidiyoruz. Birinci Gerçek... turda işiniz kolay. Adayınızı göstereceksiniz. Siz aday evet. olacaksınız. Tamam ama nihayetinde ikinci turda. İkinci turada inşallah biz kalırız diye hep ifade ediyoruz. Üye sayımız 300 bini buldu. Teşkilatlanmamız. En son yaptığımız büyük kongremizde 60 binden fazla insan katıldı. Yani gerçekten de Türk siyasi tarihindeki belki de en büyük büyük kongreydi. Ve milletimizin teveccühünü, ilgisini, desteğini de e, görüyoruz. E, i̇kinci tura kalması halinde inşallah biz ikinci tura kalırız da biz kendimize gene destek isteriz. Ya kalmazsanız? Yani o tabii Şafii uleması e, hep söylüyorum olmayan işin fetvasını vermezmiş. Daha birinci turun adayları bile tam belli olmadan dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. O gün gene yetkili kurullarımızda, e, MKYK'mızda, teşkilatımızla büyüklerimizde de tabii istişare edip bir yol çizilir ama şimdiden bir şey söylemek net olarak zor. İnşallah biz kalacağız ve kendimize gene destek isteyeceğiz. Çünkü her iki tarafta maalesef söylediğim sebeplerden dolayı vebali. Şimdi sizin yine bu programda Ankara masasında 4 Mart 2022'de yaptığınız bir açıklama vardı. Fatih Atik o sırada bu programı sunuyordu. Çok ses ve Size dedi ki... Birinci turda kim aday olacak? Siz aday olacaksınız. İkinci turda ne yapacaksınız? Soruyu ve cevabı dinleyelim. Zira cevap da bugünden çok daha net bir ifadeniz olmuştu. Buyurun dinleyelim sonra dönelim. İlk turda olmadı. ikinci tura kaldı seçim. Ee, hangi ittifaktan yana e, tevhür koyarsınız? İkinci turda Tayyip ile karşısında başka bir aday olursa, evet. tabii oradaki adayın yapısına ve vaatlerine, çizgisine bakmak lazım. Ee, ancak tabi mesela Sayın Kılıçdaroğlu olursa Tayyip Bey'den yana ikinci turda e, tavır alabiliriz diye söyleyebilirim. Yani net bir biçimde ikinci turda işte Kemal onun, Bey karşısında Tayyip Bey'e oy vereceğinizi söylediniz. Sonra tabii bir tepki geldi te evet, tabandan. Evet teşkilatlarımız, üyelerimiz hatta MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız e, ciddi bir tepki ortaya koydular. Ve tabii biz istişareye önem veren, teşkilatımızın fikrine, görüşüne önem veren bir partiyiz. Yani ben yaptım oldu, ben ne dersem o olacak şeklinde bir yaklaşım. Bizim milli görüşte olmayan bir yaklaşım. Erbakan hocamız da istişareye çok büyük önem verirdi. E onların bu rahatsızlığı ve motivasyonlarındaki düşüklüğü gördüğümüz zaman... Ee, bunun söylenmesinin uygun olmayacağı noktasına geldik ve dedik ki inşallah biz ikinci tura kalacağız. İkinci tura kalamazsak da o zaman da tekrardan teşkilatımızla e, geniş bir istişare yapıp ona göre bir karar vereceğiz noktasına geldik. Şimdiden peşin peşin Tayyip Bey'i destekleyeceğiz demek e, teşkilatımız açısından bize destek verenler üyelerimiz açısından uygun değil. Pek çokları dediler ki ya biz zaten AK Parti'den o hal üyelerimiz açısından uygun değil. Pek çokları dediler ki ya biz zaten AK Parti'den o hataları, yanlışları gördüğümüz için yeniden Refah Partisi'ne geldik. E tekrardan oraya destek olacaksak buraya niye geldik? Bu noktada da haklılık payları var. Onların bu değerlendirmeleri ve onlarla yapılan istişareler, müzakereler neticesinde bu noktadayız şu anda. Bu, bu açıklama çok net değil ama şunu anlıyorum ya da doğru mu anlıyorum? Aslında açıklama doğruydu ama erken yapılmış bir açıklamaydı. Böyle mi? Yani tabii doğruluğu, yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiyor, tartışılıyor. Bizim teşkilatımızın ama büyük bir ekseriyeti, böyle bir desteğin uygun olmayacağını ifade ediyorlar. Biz de dediğim gibi onların motivasyonuna, moraline ve tabii ki desteğine önem veriyoruz. Fikirlerine, görüşlerine önem veriyoruz. Böyle Teşkilatın, bir... il, il, il, illerin, ilçelerin, parti teşkilatının bütünü itibariyle söylüyorum tepkiselliği, Millet İttifakı'na mı daha yoğun? Cumhur İttifakı'nın bu da. Aslında gibi. her iki tarafa da tabii. Yani o Cumhur İttifakına destek olmayalım, Tayyip'e oy vermeyelim diyenler öbür tarafa verelim de demiyorlar zaten. Yani bizim toplumda da seçmende de gördüğümüz aynı şekilde. Bir mağazaya, bir dükkana giriyoruz. İşte takip ediyorum, destek veriyorum, sizi seviyorum veya üye oldum, oy vereceğim ama diyor ama sakın o Cumhur İttifakına gitmeyin. Diğer bazı örnekler var. Onlar gibi olmayın. Çıkıp diğer mağazaya giriyoruz. Oradaki vatandaş da diyor ki evet seviyorum, destek olacağım. Ama sakın Millet İttifakı'na gitmeyin, Saadet Partisi gibi olmayın. Yani biz de diyoruz ki milletimiz de seçmen de bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyor. Biz de tabii kendilerine o zaman bize destek olun, oy verin ki kendi başımıza e, müstakil olarak girdiğimizde iki ittifakada eşit olabilir. mesafede olduğunuz söylenebilir mi bu abartılı bir Aslında e, söylenebilir tabii çünkü eşit mesafede olduğunu söylenebilir tabii çünkü icraatlar gerçekten de sıkıntılı. Yani paylaşımda adalet konusu milli görüşün en önemli umdesi e, 21 senedir maalesef e, bunu tabii çiğnediler. Buna aykırı hareket ettiler. E bu da çok önemli. Yani Taksim'e cami yapmaktan daha önemli bir konu bu. Çünkü burada kul hakkı söz konusu. Yani milletin hakkını faize, imtiyaz holdinglere, haksız yere aktarmak, israfı aktarmak çok büyük bir yanlış. Özellikle milli görüş açısından. Şu anda yani iki ittifakada eşit mesafedeyiz demenizi ben işte bir, bir 20-25 yıl, 30 yıldır siyaset gözlemleyen birisi olarak seçime de bu kadar az bir zaman kala milletvekilliği sayısında pazarlık ediyorsunuz. ...diye yorumlayabilirim. Ne dersiniz? Herhangi birisiyle bir temasımız veya pazarlığımız hiç şimdiye kadar olmadı. Yani Millet İttifakı'ndan da bize herhangi bir yaklaşım veya teklif de olmadı. Cumhur İttifakı da aynı şekilde. Biz zaten partimizi kurarken en başta söyledik. Yani prensipler ve kırmızı çizgiler, milli görüş e, projeleri olmazsa olmazımız. Yani e, milletvekili pazarlığı yapmak bizim veya birkaç arkadaşımızın milletvekili olması bizim için önemli değil. Bu destek olacağımız ittifakın, birlikte olacağımız yapının iktidar olup hükümeti olması halinde yapacağı icraatlar önemli. Onların milli görüşe uyumlu olması önemli. Bunu her zaman ifade ettik ve hiç bu noktada <gülüyor> bir pazarlığımızda olmadı. Size gelen anketlerde oy oranınız en yüksek kaç çıkıyor? Biz son anketlerde. en son Aralık ayında yaptık. Aralık ayının başında, ortasında hemen hemen ve Türkiye genelinde %8'in üzerinde çıktı kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Hatta Samsun'da Tayyip Bey'in bir mitingi var. O sırada miting meydanında da anket yaptılar. %16'sı mitinge gelenlerin milletvekili seçiminde Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğim diyor. Tayyip Bey'in mitinginde meydandakilerin %16'sı. Türkiye genelinde de 1600 denekle yapıldı ve %8 çıktı. E, tabii biz bunu daha da arttırmak üzere seçim döneminde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Aynı ankette Saadet Partisi'ni görünüyordu. Aynı ankette Saadet Partisi yüzde bir civarında, ee, diğer gelecek ve deva da son derece düşük. Ee, tabii onlar dediğim gibi bu masada olmalarından dolayı çok büyük zarar görüyorlar. Bunu biz seçmenle Anadolu'da hemhal olduğumuzda çok açık bir şekilde görüyoruz. Hem bunu söylüyorsunuz masada olmalarından büyük zarar görüyorlar diyorsunuz, sonra da iki tarafa eşit mesafeliyiz diyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Yok zaten çelişki olsa biz de masada olmak isterdik. Yani masada olmaktan zarar görüyorlar deyip bir de üstüne biz de masada olalım desek çelişki olurdu. Yani Hiç orada zarar görüldüğü için tarafa, tabii. tarafa E tabii yani diğer tarafın da yanlışlarını söylüyoruz. Şöyle eleştirileri yapmak doğruya doğru yanlışa yanlış demek bizim siyasetimiz bu. Bunları AK Parti seçmeni de Cumhur İttifakı seçmeni tabanı da bir yere kadar anlıyor. Olumlu karşılayabiliyor veya tepki göstermiyor ama siz bu yanlışları söyleyip bir de üstüne gidip diğer yanlışın içinde olursanız. CHP'li bir cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı yapalım diye bir yapının içinde olursanız çok daha büyük tepki oluyor. Yani bizim farkımız bu. Yani iki tarafa da mesafeli olmak, iki tarafta da olmamak, bu ağırlığı korumak önemli bir avantaj. Hem de eleştirilerinizi doğruya doğru yanlışa yanlış şeklinde ifade ediyorsunuz. Ama gidip bir de diğerleri gibi o masanın içerisinde olsanız bu sefer çok daha büyük bir antipati oluyor. Bizim yıllardır gördüğümüz bu. Aralıkta %8 dediniz. Bu... Nereden gelerek %8 mesela ne kadar zamandır anketler yaptırıyorsunuz ve bu yükselen bir eğilim mi? Kaçtan kaça doğru gelerek %8'i gördünüz en son? Yani biz aslında ilk defa geçen ilkbahar aylarında yaptırmıştık. O zaman da %8 ile %9 arasındaydı. Bu Hı. aralıkta da gene aynısı çıktı. Peki tek şirkete mi yaptırıyorsunuz ve güveniyor musunuz bu anket sonuçlarına? Biz tabii güveniyoruz. Akademisyenlerin gözetiminde son derece objektif bir şekilde yapıldı. Çünkü zaten öbür türlü kendi kendimizi kandırmak olur. Tekrardan da tabii seçime yakın bir daha da yaptırılabilir. Büyük ölçüde AK Parti'den gelenler... Yani %60-65 oranında bir miktar saadetten gelenler var. Bir de ciddi bir oranda da ilk defa oy kullanacak seçmenden de çok e, talep var ve destek var. Bir an hatta büyük kongrelerimizin görüntülerine bakın diyorum. Büyük kongrelerimizde salonun %70'i gençlerden oluşuyor. E, gençlik büyük ölçüde destek oluyorlar. E, ve bu şekilde daha ziyade, e, profilimiz dediğim gibi büyük ölçüde AK Parti'den. Saadetten gelenler de var ama tabii gençlerimizin de çok büyük ilk defa kullanacaklarında da büyük bir oranı var desteği var Fatih Bey e, rahmetli babanızı senelerce izledik işte milli görüş geleni özellikle Refah Partisi son dönemde ama asıl milli selamet e, ne ne kadar değişti görüşlerde politikalarda bilemiyorum ama şimdi size sorayım yeniden refah derken yani Adil düzen İslam ortak pazarı işte Batı taklitçileri Necmettin hocanın kulaklarımızda yankılanan ifadeleriydi bunlar hep. Yeniden Refah Partisi'nin yeniden olan bölümü bize ne anlatıyor? Eskisini olduğu gibi getireceğiz gibi bir anlam doğuruyor. Yeniliğiniz nerede? Yeni Refah da demiyorsunuz, yeniden diyorsunuz yani. yani refahı yeniden getiriyorsunuz. Yeni Refah olsa farklı bir şey olurdu. Dolayısıyla evet. aynı gibi. Tabii bizim çizgimiz sizin de ilk başta program başında açıkladığınız gibi 1969'dan beri değişmedi. Milli Nizam. Ee, milli Nizam ve öncesinde tabii 69'da da bağımsız aday olarak Erbakan Hoca Konya'dan milletvekili seçilmişti. O çizgi değişmedi. O çizgi zaten değişemez. Çünkü paylaşımda adalet demek, yönetimde adalet demek, yargıda adalet demek, önce ahlak ve maneviyat demek, adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları Tamam ama hala mesela demek, İslam ortak pazarı diyor musunuz? Yeniden de refahın İslam ortak pazarı e, diye bir politikası var mı? E, elbette çünkü İslam ülkeleriyle birlikte olup da 2 milyarlık İslam aleminin hem insan gücünü hem de aynı zamanda diğer varlıklarını, doğal kaynaklarını ortak bir hareket etrafında birleştiremezseniz işte bugün olduğu gibi Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in, Rusya'nın karşısında eliniz güçlü bir şekilde masaya oturamıyorsunuz. Yenilik nerede bu partide? Yenilik tabii projelerimizde, kaynak paketlerimizde. 81 ilimize 681 refah projesi diye projelerimizin kitabını ortaya koyduk. Ve Milli Kaynak Paketlerimiz diye ilk kitaplarımızdan bir tanesi oydu. Bir sene içerisinde 150 milyar dolarlık bir kaynak nasıl bulunacak? Borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi koymadan. Yani teknik anlamda, hmm. projeler anlamında tabii ki güncellenme var. 21. asrın 2020'li yılların taleplerine, beklentilerine cevap verecek yani topluma şekilde… topluma bakış, dünyaya bakıştaki yenilik… Nerede asıl aranan yenilikler biraz da oralarda proje olur. Elbette ama şu var tabi adaletin, refahın, huzur ve barışın, insan haklarının modası hiçbir zaman geçmez. Hı. Yani bin sene önce de insanlar adaletle muamele, adaletli yönetim istiyordu. Adam kayırma çifte standart istemiyordu. Bugün de aynı şekilde bin sene sonra da aynı şey olacak. E bin sene önce de paylaşımda adalet gerekiyordu. Sömürü yerine adil bir paylaşım, adil bir ekonomik düzen. E bugün de aynısı geçerli. Dolayısıyla bunlarda zaten bir değişme olması beklenemez. Sizin yerinizde Kemal Kılıçdaroğlu da otursa, Meral Akşener de otursa, Tayyip Bey de otursa aynı şeyleri söyler. Bunlar Tabii. biraz da genel geçer değerler. İşte orada yani. söylediğimiz cevabımız şu. Şimdi adalet diyoruz. Adalete nasıl ulaşılacağı noktasında onlardan ayrışıyoruz. Nasıl yani? Yani onlar diyorlar ki efendim adalete ulaşmak için batıdan ithal kanunları getiririz. Avrupa Birliği'nin uyum yasalarını uygularız. Ve adaleti böyle sağlarız. Biz diyoruz ki hayır bir defa kendi medeniyetimizin değerlerine uygun yasalar yapmamız lazım. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına hakim kılmamız lazım. Ahiret öncelikli nesil yetiştirmemiz lazım. E, refaha ulaşacağız. Refaha onlar ben de ulaşacağım diyor. E, Faizi kapitalizmin içerisinde. Borç faiz ekonomisiyle, yurt dışından sıcak para getirerek, karşılıksız para basarak refaha ulaşacağım zannediyor. Biz de diyoruz ya hayır, refaha adil ekonomik düzenle ulaşılır. Üretimle, istihdamla, ihracatla ulaşılır. Paranın mal ve hizmete eşit olduğu bir düzende, yani karşılıksız paranın olmadığı bir düzende ulaşılır. Amerikan dolarının hakimiyetinden, etkisinden kurtulunarak, ezilen ülkeler kendi para birimlerini kullanarak kurtulabilir. Onların, onların hiçbirinde bunlar yok. Huzur ve barış diyoruz. Onlar diyorlar ki G20 ile, Büyük ortadoğu Projesi ile, Amerikanın ajandasıyla, Birleşmiş Milletlerle huzura, barışa ulaşırız diyorlar. Biz böyle olmaz. D8'i canlandırmamız lazım. 57 Müslüman ülkeyi bir araya getirip D60'ı kurmamız lazım. Doğru bir hak anlayışını dünyada hakim kılmamız lazım. Huzur ve barışa böyle ulaşırız diyoruz. Dolayısıyla bunları söylüyorlar ama izlenecek yollarda farklılaşıyoruz. Anladım. Peki... E Türk siyasetinin genç isimlerinden birisi, yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Fatih Erbakan bugün konuğumuzu çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Son bir şey olarak evet, bu e, deprem bölgesinden bize gelen e, bilgilerde e, deprem bölgesinde 8 milyon küçükbaş, 3 milyonda büyükbaş hayvan olduğu ifade ediliyor. Ve bunları uzmanların hesabına göre günlük 35-40 bin ton yem ihtiyacı var. Halbuki deprem bölgesindeki yem fabrikalarının çoğu yıkıldı, hasar gördü. Kişisel çiftçinin kendi yem depoları enkaz altında kaldı. Ve hayvanların aç susuz perişan olduğunu ifade ediyorlar. Yani insani yardımların yanında buradaki da hayvanlara da yem desteğinin lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acilen sağlanması lazım. Bunu ifade etmek istiyorum. Peki. Bir de bölgenin demografik yapısının korunması bakımından bölgede tüzel kişilere ve yabancı uyruklu insanlara gayrimenkul satışı, arazi satışının yapılmaması, durdurulması son derece önemli bu olağanüstü şartlar içerisinde. Ve buraya gelen insanların da oraya dönüşü için mutlaka teşvik edilmesi. Orada kalmak isteyenlere de her türlü desteğin kolaylığını sağlanıp acilen konteynerlarla veya bölgedeki olağanüstü hal kapsamındaki illerdeki otellerle, misafirhanelerle, polis evleriyle, öğretmen evleriyle Orada kalmalarının sağlanması son derece önemli. Mesajınızda, Oradan büyük bir göç dalgasının olması ve bölgenin demografik yapısının bozulması bir milli güvenlik açısından büyük bir tehlike olacaktır. Fatih Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu ve çağrılarınız için de. Fatih Erbakan bugün Sağ olun. konuğumuzdu.